Merhaba. Evet. Gerçekten film çok özel bir oyun oynuyor bizlere. Biz şu anda gerçek zaman ve mekanda yaşıyoruz ama özellikle çekimlerimiz ve özellikle kurgu sayesinde biz gerçek zaman ve mekanı filmlik zaman ve mekana çeviriyoruz. Evet, hiç başka şeyler düşünme fırsatınız oldu mu film izlediğimiz zaman? Belki de Lumière kardeşlerin o izlediğimiz trenin gar'a girişi ve yaptıkları diğer filmler Aynı zamanda gerçekçi bir anlatımın da en özgün ilk örneklerinden. Kurgu yok, çevrime yok, kamera tek bir noktadan ne olup bitiyorsa kayıt altına almış. Ama kameranın konumlandığı noktaya dikkat edelim. Özellikle biz ön plan, orta plan ve arka plan arasındaki ilişkileri çok net bir şekilde görebiliyoruz. Demek ki kameranın görüntülemenin böyle bir rolü var.